Bu videomuzda Craft olan Skyverse meydan okumalarını yapmaya çalıştık çok eğlenceli ve zor oldu. Videoya geçmeden önce like ederseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı açarsanız çok ama çok mutlu olurum. O zaman oyunumuza geçelim. Dur kardeşim geçme. Hı, e, efendim abi. Bir saniye geçme. E, tamam abi geçmiyorum. Beni dinler misin? Sadece bir saniye. Tamam tamam tamam abi bekliyorum evet. Neden öyle like atmıyorsun? Abi vallahi kusura bakma atıyorum şimdi özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi oyundan geldik. Ee, öncelikle size ben e, meydan okumaları göstermek istiyorum. Ee, pardon. Buradan profile geliyorsunuz. Sonra buradan başarılar var. Buradan var seçiyorsunuz. Buradan da meydan okumalar var. Burada gör, gördüğünüz gibi bir dakika bunu şey yapalım. Ee, 4 tane burada şeyimiz var. Ee, meydan okumamız var ve bu videoda hepsini yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi oyundan geldik. Öncelikle ben e, şeyi bir ayarlamak istiyorum. Evet barbar olsun barbar. Şimdi... Ee, otomatik blok verdiği için barbarı seçtim Kırsak oluyor galiba değil mi? Aa evet evet ben bunu unutmuşum evet Doğru doğru doğru Yani basit aslında Bizi, ya Bence biz bunu yaparız Bu arada bekleri soran oluyor arkadaşlar Açıklamada veriyorum hepsine haberiniz olsun bu arada Her videoda veriyorum Ha bu arada şunu söyleyeyim ee, Bütün görevleri yapana kadar oynayacağım ee, Yani bunu yapamadım başka videoda yaparız gibisinden bir şey Bahane üretmek olmayacak Şunu öncelikle kesmek istiyorum ee, yani bu çok sorulamaz ama Bu arada krafayız ufak bir ping var ben, Benle alakalı değil bu arada İnternetimi biraz güçlendirdim yayın açabilirim diye düşündüm Ancak yani kanalım biraz daha küçük olduğu için e, Şimdi açmayı planlamıyorum Bu arada katıl ile alakalı sorular da aldım Katıl için daha çok zaman var derken öldüm Neyse öbür partaya geçelim Evet diğer partadan geldim umarım o çok güzel bir şekilde yaparız Sonuçta biz şu anda hani, oyunu şeyini çözdük bunları kırarak alacağız Hata vermiyor o zaman Bir tane rakibimiz eksilmiş olur değil mi Hayır Aaa bunu hiç sevmiyorum. Bu arada bu videoyu çok güzel bir like sesi bekliyorum. 50 like gibi. Zaten her videoda 50 like istiyoruz ve neredeyse 50 like alıyoruz. Ya çok yaklaşıyoruz gerçi. Yani hedefteli bir şey tutmakta fayda var. Şunu da aldık. Bu arada kanalımız çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yakında 1k olacağız. Herkes yani şu videoyu izleyen herkes yani sen eğer bak kısaca söylüyorum. Eğer sen şu an videoyu izliyorsun ya abone değilsen abone olursan gelsen aşırı mutlu olurum. Ee, o zaman devam edelim. Bu arada bunun gibi daha fazla challenge gibi videolar istiyorsanız video like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın dediğim gibi. Bu videoya 50 like istiyorum. Sen bir dakika sen bir dakika sen bir dakika sen bir dakika sen bir dakika sen bir dakika. Bu arada bloketi falan yapmaya başladım. Sarıyor. Hop bunu koyarım. Ne oldu yandım mı kardeşim? Ben şunu bir yiyeyim. Bir dakika arkamdan arkalandık. Aldım ben seni ben seni aldım. Aldım aldım aldım. Hop. Oğlum nasıl düştüm benim buraya ya? Bu arada bu tekstik en güzel şeyleri bence e, sifekleri olmuş. Bak bir yakma furyası döndü herhalde sizin aranızda. Ben, ama se ben seni bir kesmek istiyorum. Bu videoda çok güzel bir şekilde bağırmadan devam ediyoruz. Evet hala lag duruyor. Bu arada lag benle alakalı değil cidden. Ve kazandık arkadaşlar. Bu meydan okumayı çok güzel bir şekilde tamamladık. Aşağıda da yazıyor. O zaman biz öbür meydan okumumuza geçelim. Bir sonraki parttan geldik. Umarım partı çok güzel bir şekilde çıkarırız. Ve ben hala barbar bar kiti kullanıyorum. Umarım verimini alabilirim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anam, anam anam hayır, hayır. Ah, dur. Düş oğlum düş. Hayır. Evet. Evet hayatımda yaptığım en zor challenge olabilir. Gerçi sen imkansıza yakın. Ben bunu uçsam, ölür müyüm? Ölmedim. Tamam. Tamam, tamam. Her şey güzel. Her şey güzel. Tamam. Bence bu adam bizi görmez. <gülüyor> bye Bay bay! O Bir dakika, 3 kişi kaldı. Alır mıyız bunu? Alır mıyız bu maçı? Alırız diyenler beğensin sayımızı bilelim. Yanıyor yanıyor, bu ölecek bu arada. Ölecek, ölecek, ölecek. Ah! Gel! Hayır! Yes! Yes! Kazandık! İşte bu be! İşte bu arkadaşlar! Çok güzel bir şekilde bunu tamamladık. O zaman hadi öbür partımıza geçelim. Evet son iki meydan okumamızdan geldik arkadaşlar. Yarım kalp. E, o kadar çok zorlayacağını zannetmiyorum. Biz bunu yaparız. O zaman e, hadi öbür partımıza geçelim. Evet geldim. E, bence biz onu yaparız dediğim gibi. E, yine balta şeyini aldım. Bu arada yani gap falan yemek yemek falan yemek var. Hiçbir şekilde yani şey yapmıyor. Eğer olmadı falan demiyor. Sadece yarım kalp bir oyuna başlıyor. Mesela ben şunu yerim tamam mı? Buradan canım rejenlenir. Ha bir de şunu atarım. Setimi de giyerim, Kılıcımı da küçülürüm. Aa mis bu kadar. Sonra bir süre sonra şu gepi de yerim. Mis yani. Hiç kimse bana karışamaz. Mesela gel gel gel. Mesela dedim de niye dedim bilmiyorum. Öleceğim mi? Bir dakika. Ölmemekte ısrarlı. Ölmemekte ısrarlı. Tamam. Şimdi ben buna dalacağım. Da ama ben bunu da keseceğim hatta. Bir dakika. Oğlum ben çok saçma konuşuyorum ama bu sonuçta bunu kesemeyeceğim anlamına gelmez. Evet burada bir fight dönüyor. Ama senin hala çok fazla ya. Senin sekmen gerekiyor bir dakika kestim Kestim kestim tamam tamam, tamam. Gebi var mıymış? Varmış oğlum biz bu biz el aldık ya Arada sallada basarım Ben burada dolarım ha Gel gel Kestim kestim gel gel Düştü düştü düştü düştü düştü düştü düştü düştü düştü Evet bir kişi kalmış ol ya Senin bunu yapmaman gerekiyor ya biliyor musun? Selam aleyküm. Aa, açtım. Evet kazandık bunu da yaptık. Bitti mi? Bitti. O zaman biz öbür yani daha doğrusu lobiye dönelim. Ya arkadaşlar biliyor musunuz ben çok iyiyim bugün ya. Bakın tekrar girdik aynı yere. Hiç eğilmeden shift basmadan oyun kazan. Biz bunu da yaparız. Yani bizim usta bir işlerimiz var. O kadar bir shift doları çektik onlarla beraber yaparız. Gerekirse e, yumurta mumurta işte bir şeyler yaparız. O zaman öbür partimize geçelim Evet öbür partinden geldim. Bu parti çok güzel bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum. Yine barbar bar oynayacağım çünkü... Bu kit bayağı solada bayağı işe yarıyor biliyor musunuz? Hatta size bir şey diyeyim mi? Sen ver bana şunu Şöyle yap Tamam mı? Bakın Bu taktiği de ilk kez benden duyacaksınız Abi benim Ben shift bastım Evet Evet ben shift bastım Ben Ben ben çok kötü birisiyim Evet yine geldim umarım gerçekten bu sefer istiyorum Başarmayı Bunu yapacağım evet bu sefer yapacağız. Her şey sizin için. Ya yani bunun bu kadar zorlamaması gerekiyordu ya. Bak şimdi. Ben çok güçlü oldum ya. İşte bu sefer kazandık. Aşağı düşmediğimiz halde kimse bizi kesemez. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi izle. Sen sen niye? Ha senin ateş direncin var evet. Ve hala shift basmadım şu anda hop. Çok güzel hareketler bunlar. Lavı da koydum. Tamam bu hareketimizi kestik. Şimdi öldün. Ee, öbür kankamız... Öbür kankamız burada. Sen öldün. Tamam. Sen de öldün. Çok zorlama. Çok zorlama. Lütfen. Bak. Lagangimiz var bilmiyorum ama. Sen. Senle çok uğraşmayacağım ben. Tamam mı? Sen kazandın. Sıra sende. Sıra sende. Sıra. Ooo. Sen, ee, tamam. O suyu koymasaydın. Hala bir şansın olabilirdi. Bu arada bir v 1i kalmışız. Tamam. E, hangi adam bu? Hangi adamda kaldık biz? Geldim. Ben sana geldim. Ha, bir dakika, e, Tamam. Bu... Evet, yaptık. E, ama e, aşağıda niye gözükmedi? Biz ben shift'e falan basmadım. Her neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi video istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. 1 abone çok yakınız.